bir şey şey başından bayramlara vesilesiyle başından bayramlara başından bayramlara nasıl nasıl bunlar ile ilgili detaylar lazım. Şöyle al sark boş Şöyle al, böyle. Daha şey var. Al, da. Başsağlığı Başsağlığı değil, böyle Arka al, buradan. Arkaya doğru. beraber. Tazeye böyle devam ediyor. <gülüyor> doğru <tat> <gülüyor> a ona kadar ayak kuşlarına, omuz hizalarına bakarak saft düzenimizi alalım. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti başta Hacı Hamdi bey amcamız olmak üzere kümlemizin üzerine olsun inşallah. Evvelen bizzat Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için. kafe ehli iman ve ehli İslam, ümmeti Muhammed'in ervahu için. Bu cennet vatanımızı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, din ve devlet büyüklerimizin ruhları için. Burada bulunan cemaatimizin ana, baba, evlatlarından, akrabayı, talikatlarından ahirete irtihal etmişleri için ve hasreten bugün rahmeti rahmana tevdi eylediğimiz merhum Hacı Hamdi amcamızın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi Rahmanı Rahim. Alhamdulillah Rabbı ve Salatü ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi ve Ahi Baitihi Ejmâ'iy. Estağfir Billa Bismillah. Kullu Nefsîn Zaiqatü Mu'jid. Thumma İlina Türjâum Sade Aziz Müslümanlar öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar görmeyi nasip eylesin inşallah. Bayram tatilinde soğuk hava şartlarında merhum Hacı Hamdi amcamızın son vazifesini yerine getirmek üzere toplandınız. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Arkaz ailesi adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim ecrinizi arttırsın inşallah. Fihmet'te hazırım, Hz. Ali Efendimiz'e bir gün Müslüman'ın bayramı nelerdir diye sual edildiğinde ilmin kapısı şöyle cevap veriyor, Müslüman'ın günahsız geçirdiği her gün onun için bayramdır. Müslüman'ın dünya hayatından ahirete imanla göç ettiği gün onun için bayramdır. Müslümanın ahirette amel defterini sağ tarafından alıp Sıratı geçtiği gün onun için bayramdır ve Müslümanın cennete gireceği gün onun için bayramdır buruyor. Cenab-ı Hak cümlemize Hazreti Ali Efendimizin saymış olduğu şu bayramları yaşamayı nasip etsin inşallah. Kıymetli Müslümanlar, merhum Hacı Hamdi amcamız. Cenab-ı Hakk'ın ol emriyle dünya hayatına geldi. Müsaade ettiği kadar yaşadı. Ve yine Rabbimizin ircii ila rabbik. Kulum Rabbine dön emrine uyarak siz sevenlerinden ayrılıyor. Ebedi yolculuğuna çıkarken lisan haliyle sizlerden hayır dua bekliyor, hüsmü şahitlik ve hak-ı talep ediyor. Sizler merhum Hacı Hamdi amcamızı yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak Hali hayatı kemali sıhhatindeyken Sizlerin arasında yaşarken gezerken iyi bir insan, iyi bir akraba iyi bir komşu ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Ahirete mütalik olan dünyevi Hurevî Maddi, manevi, İslami ve insani, akrabalık, komşuluk haklarınızı ve bilhassa üzerlerinizde bulunan kul haklarınızı helal ediniz. Canım gönülden helal ediniz. Allah rızası için son kez helal ediniz. Cenabı Hak yapmış olduğunuz şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Az Müslümanlar cenaze namazına duracağız inşallah. Cenaze namazını sıkça kılmadığımız için kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilen, dua niyetiyle kılınan farz kifaye bir namazdır. Niyet edip birinci tekbiri aldıktan sonra Sübhaneke'yi ve Celle Sena'yı ile beraber okuruz. İkinci tekbirden sonra Allah'a salli, Allah'a barik dualarını okuruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus duası var, bilenler onu okur. Bilmeyenler Fatiha'yı yahut bilmiş oldukları bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazı tamamlamış olacağız. Namaza geçmeden evvel duyurumuzu da yapalım inşallah. Cenazemiz Silivri Yeni Mezarlığa. Gişelerin yanında bulunan Silivri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün olduğu mezarlığa defin olacak. Definden sonra taziyeler Anadolu Hastanesi'nde kabul edilecektir. Cenab-ı Hak hepinize razı olsun. Cenaze namazını kıldırmak üzere mikrofonu Silivri Mühtü vekelimiz Adnan Hocamıza takdim ediyorum. Allahu Ekber! Allah'ın ekme Allah-u Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhi için Allah rızası için El Fatiha